İlgili kamu kurumu, ülkedeki her büyük hayvanat bahçesinde bulunan kaplumbağa sayısını gösteren aşağıdaki dal-yaprak tablosunu oluşturmuştur. Kaç tane hayvanat bahçesinde 46 taneden daha az kaplumbağa var? Burada her sayının ilk basamağını görüyoruz. Bunu onlar basamağı gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra da birler basamağını görüyoruz. Örneğin bu hayvanat bahçesinde sadece 4 kaplumbağa var sıfır ve dört. Dört kaplumbağa olan, bir tane hayvanat bahçesi var. Buradaki tüm sayılar için onlar basamağı bir. Yani bu sayı on bir, bu on dört, bu on altı, bu da on altı, böyle devam ediyor. Bu satırda ise onlar basamağı iki. Yani bu hayvanat bahçesinde yirmi üç, bunda yirmi üç, bunda yirmi altı ve bunda da yirmi dokuz tane kaplumbağa var. Diagramı anladık. Şimdi soruya dönelim. Kaç tane hayvanat bahçesinde 46'dan daha az kaplumbağa olduğunu bulmamız istenmişti. Burada 46'dan daha fazla kaplumbağası olan hiçbir hayvanat bahçesi yok. Bunlarda 30 küsur, bunlarda 20 küsur, bunlarda 10 küsur, bunlarda ise sadece 4 tane kaplumbağa var. Yani buradaki tüm hayvanat bahçelerini saymalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane hayvanat bahçesindeki kaplumbağa sayısı, 46'dan daha az. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bir süpermarket zincirinin satın almadan sorumlu yöneticisi, her mağazada bulunan Hindistan cevizi sayısını gösteren aşağıdaki dal yaprak tablosunu oluşturmuştur. Mağazalardan herhangi birisindeki en düşük Hindistan cevizi sayısı kaçtır? Bir daha okuyalım. Bir süpermarket zincirinin satın almadan sorumlu yöneticisi, her mağazada bulunan Hindistan cevizi sayısını gösteren aşağıdaki dal yaprak tablosunu oluşturmuştur. Yani içinde en az Hindistan cevizi olan market bu olacak. Hatırlayın, bu iki değil. Onlar basamağımız burada. Onlar basamağı bir, yani bu mağazada on iki tane hindistan cevizi var. On iki yazalım. Evet, cevap doğru. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bir süpermarket zincirinin istatistikçisi, her mağazada bulunan saat sayısını gösteren aşağıdaki dal yaprak tablosunu oluşturmuştur. Mağazalardan kaç tanesinde tam olarak yedi tane saat bulunmaktadır? Sadece bu mağazada. Sıfır, 7 saat. Buradaki ve buradaki 7 değil. Bu 17'yi gösteriyor. Çünkü ilk sütunda 1 var. Bu ise 27'yi gösteriyor. Çünkü 2 ile başlayan satırda yazılı. Yani sadece bir tek mağazada 7 tane saat var. Hadi bir tane daha yapalım. Bu örnekler çok eğlenceli. Bir hayvan bakıcısı ülkedeki her büyük hayvanat bahçesinde bulunan kaplan sayısını gösteren aşağıdaki dal-yaprak tablosunu oluşturmuştur. Kaç tane hayvanat bahçesinde 24'ten daha fazla sayıda kaplan bulunuyor? 0 ve 1 ile başlayan satırları dikkate almayacağız. 2 ile yani 20'lerle başlayan satırlardan başlayacağız. 25, 28 bu satırın tamamı, sonra bu satır ve bu satırı da sayacağız. Örneğin, bu sıfır değil, otuz. Otuz tane kaplan var. Buradaki de kırk. Kaç tane hayvanat bahçesi olduğunu sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On dörtten fazla kaplan olan dokuz tane hayvanat bahçesi var. Cevabı sisteme girelim. Doğru.